Merhaba arkadaşlar Eşitsizliğe yol açması muhtemel şeylerden söz ettik Piketi bunları Irak Sama Kuvvetleri olarak adlandırıyor ancak ben bu videoda yakınsama kuvvetleri adını verdiği şeylerden bahsetmek istiyorum. Evet yakınsama kuvvetlerinden bahsedeceğim. Bunlar Dünyayı daha eşit bir yer haline getirebilecek şeyler saydığı yakınsama kuvvetlerinden biri ki benim en çok sevdiğim bir şeydir bu. Bilginin yayılması. Evet, bilginin yayılması. Burada bilginin yayılmasının makro ölçekte, bölgesel düzeyde gösteren iki grafik var. Bunlar bilginin küresel çıktının eşitlenmesinde nasıl bir rol oynadığını anlatıyor. Bakın, bu grafik 1700'lerden başlıyor sanayi devrimi üzerinden günümüze kadar geliyor. Sanayi devriminde batının kalkındığını veya sanayileştiğini görüyorsunuz. Bu süreçte batının yani Avrupa ve Amerika'nın küresel çıktıdaki payı sürekli artarken Asya'nın payı gittikçe azalıyor. Ancak sonra 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu dinamik değişiyor. Asya'nın dünya çıktısındaki yüzdesi gittikçe artmaya başlıyor. Muhtemelen bunun nedeni bilginin batıdan doğuya aktarılması. Modern üretim teknikleri, tasarım ve mühendislik teknikleri batıdan doğuya geçti. İşte bu nedenle 21. yüzyılın başlangıcında olduğumuz şu dönemde Asya dünyanın önde gelen sanayi merkezlerinden biri haline geldi. Batı'dan çok şey öğrendiler, hatta bazı durumlarda Batı'dan aldıkları bilgiyi de geliştirdiler. Böylece kendilerini çok daha üretken kıldılar. Yani en azından kıtasal bazda bilginin yayılması dünyayı daha eşit bir yer haline getiriyor. Bilginin yayılmasının kişi bazındaki etkisini ise bu grafikte inceleyebiliriz. Gördüğünüz grafik, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılayı, dünya ortalamasının yüzde cinsinden zamana bağlı olarak gösteriyor. Dünya ortalaması, yani bu tabi ki dünya ortalamasının yüzde yüzüne eşit, yüzde yüz seviyesinde düz bir çizgi olarak gösterilmesi ondandır. Görüyoruz ki, sanayi devriminden itibaren Avrupa ve Amerika'nın yani Batı'nın Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası, dünyanın toplam kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının gittikçe daha büyük bir kısmını kaplıyor. Kısa bir süre öncesine kadar bu hala geçerliydi, son birkaç on yılda bu yüzde düşmeye başladı. Bu kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla düşüyor demek değil. Dünya ortalamasındaki yüzdelik payı azalıyor demektir. Bunun nedeni de, Asya'nın kişi başına düşen gayri-safi yurt içi hasılasının hızlanarak artması. Çünkü bilgi yayılıyor. Bilginin yayılması kavramı, bölgesel olarak da olsa etkisini gösteriyor. Şimdilik Afrika'dan çok Asya'nın işine yarıyor olsa da, Doğu'nun üretim kapasitesi, servet miktarı, kişi başına düşen gayri-safi yurt içi hasıla gibi konularda Batı'nın seviyesine yaklaşmasını sağlıyor. Bölgesel ölçekte durum bu. Peki ya bireysel düzeyde? İşte bir sonraki videoda bundan bahsedeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.